2 bölü 5 oranının 2 çarpı 1 bölü 5 olarak yazılabildiğini ve bunun da 2 tane 1 bölü 5'in toplamına eşit olduğunu biliyoruz. Eğer bu kesiriş şekil olarak göstermek istersek, bir bütünü alıp bunu 5 eşit parçaya bölebiliriz ve 2 tanesini tarayabiliriz. Ne yapalım? Bu ilk 1 bölü 5. Bu da ikinci 1 bölü 5. Yani 2 bölü 5. Bütünün 5 eşit parçasından 2 tanesi. Şimdi daha ilginç bir şey yapalım. 3 çarpı 2 bölü 5 neyi temsil eder? Burada videoyu durdurmaya az önce burada yaptığımızı da göz önüne alarak bunun neye eşit olduğunu bir düşünün. 3 çarpı 2 bölü 5 eşittir. O zaman biz devam edelim. 3 çarpı 2 bölü 5'i 3 çarpı... 2 bölü 5'i yukarıda yazdığım gibi yazacağım. 2 çarpı 1 bölü 5 olarak yazacağım. 2 çarpı 1 bölü 5, 3 çarpı 2 çarpı 1 bölü 5. Çarpma işleminde önce 2 ile 1 bölü 5'i çarpabilir, daha sonra 3 ile çarpabilirsiniz. Veya önce 3 ile 2'yi çarparsınız, daha sonra 1 bölü 2 ile çarpabilirsiniz, fark etmez. Yani bunu 6 çarpı 1 bölü 5 olarak yazabilirim. Çarpma işleminde biliyorsunuz, önce 2 ile 1 bölü 5'i çarpabilir, sonra 3 ile çarpabilirsiniz veya önce 3 ile 2'yi çarpar ve daha sonra 1 bölü 2 ile çarparsınız. Sıralama bir şey fark etmiyor. Yani bunu 6 çarpı 1 bölü 5 olarak yazabiliriz. Peki bu kesiri şekil olarak çizmek istersek. Şimdi burada bir bütün var. Bu da başka bir bütün. Bu bütünlerin ikisi de beşer eşit parçaya bölünmüş. Bu beşte birlik bölümlerden altı tanesini tarayacağız. Birinci bir bölü beş, ikinci bir bölü beş, üçüncü bir bölü beş, dördüncü bir bölü beş, beşinci bir bölü beş, bir bölü beş ve altıncı bir bölü beş. Yani üç çarpı iki bölü beş, altı çarpı bir bölü beş eşit. 6 çarpı 1 bölü 5 aynı zamanda 6 bölü 5 olarak da yazılabilir. Yazdığımız ilk satıra bakalım. 2 bölü 5'i 2 çarpı 1 bölü 5 olarak görmek yerine 1 bölü 5 artı 1 bölü 5 olarak düşünseydik ne olurdu? Şimdi bunu yapalım. 3 çarpı 2 bölü 5'i tekrar yazalım. Eşittir. 3 çarpı parantez içinde 1 bölü 5... Artı 1 bölü 5. Burada ne yaptık? 2 bölü 5'i 1 bölü 5 artı 1 bölü 5 olarak yazdık. Bu da eşittir. 3 çarpı bu, bundan 3 tanesini toplamak demek. 1 bölü 5 artı 1 bölü 5 artı 1 bölü 5 artı 1 bölü 5 artı 1 bölü 5 Artı 1 bölü 5. Peki bu neye eşit? 6 tane 1 bölü 5 var ve bunların hepsini toplayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 1 bölü 5. Bu da eşittir 6 bölü 5. 2 bölü 5'in 2 çarpı 1 bölü 5'e ve bunun da 1 bölü 5 artı 1 bölü 5'e eşit olduğunu gördük. 3 çarpı 2 bölü 5'in ise, 3 çarpı 2 çarpı 1 bölü 5'e eşit olduğunu, yani 6 bölü 5'e eşit olduğunu bulduk. Şahane!